Shintoizm, ya da Shinto, Japonya'nın en eski dinidir. Bu dine inananlar Kamilere saygı duyar. onlar için ritüellere katılırlar. Kamiler, her şeyi ve hayatın tümünü canlandıran, biçimsiz ve görünmeyen ruhlardır. Doğal olaylar, insanlar veya cansız nesneler Kamiler için araç olabilir. Şintoizm, 2000 yıldan daha eski bir gelişim sürecine sahiptir. Şintoizm, toplumun iyiliği için yapılan ritüelleri içeriyordu. Şintoizm tapınakları Japonya'da her yerdedir. Küçük evlerin çatı katlarından büyük binalara kadar tapınak olan yerler vardır. Bazı tapınaklar kırsal bölgedeyken bazıları şehirdedir. Tapınak binaları kamiler için geçici bir yerleşim yeri hükmündedir. İç mabedin içinde saklı, dıştan görünmeye kapalı, kutsal bir nesne ile temsil edilirler. Bir Shinto Tapınağı'nı ziyaret eden kişiler, Tori denen kemerli bir girişten girerler. Ziyaretçiler lavabodaki suyla el ve ağızlarını yıkayarak temizlenirler. Evet. Tapınağın önünde Camila'nın dikkatini çekmeye çalışırlar sağlıklı bir çocuk sahibi olmak veya üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak için dilekte bulunabilirler. İyi şans duaları satışa sunulur ve ziyaretçiler özel levhalar veya daha sonra papazların ritüellerde kullanacağı beyaz kağıt şeritler üzerine dualarını yazabilir. Kamiler bazen insan biçiminde temsil edilir. Tıpkı müzedeki bu iki sanat eseri gibi. Fakat kılıç yapımı gibi birçok geleneksel sanat Shintoizm'le bağlantılıdır. Çoğu Japon önemli anlarını tapınakta kutlar, örneğin reşit olma veya evlilik törenleri. Şintoizmin kökleri eskiye dayansa da modern hayatın bir kısmında da içerir. Her yıl yapılan Shintoizm festivallerinin birçoğunda Kamile'nin söz konusu topluluğu ekonomik olarak canlı kılması beklenir. Kami'ler ziyaretleri sırasında eğlensinler diye taşınabilir tapınaklarına konur. Şintoizmde arınma ritüelleri önde gelir. Bu ritüellerde su, hatta ateş bile kullanılır. Yeni yılda tapınakları çok sayıda insan ziyaret eder. Gelecek yıl için şanslı olmayı umar. Bu Shintoizm uygulamaları yüzyıllar boyunca gelişti ve Japonya'da değişen hayat tarzlarını ayak uydurdu. Gelecekte de uydurmaya devam edecek.